Bugün 4 Ekim 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Başak Burcu'ndaki Ay güne pratik ve dikkatli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Yaratıcılığımızın ve zihinsel enerjimizin yükselmesi, güne başlarken bize destek olabilir. Kendimizi cesurca ifade edebilir, bireysel enerjilerimizi de özgürce savunabiliriz. Yeni durumlara uyum sağlayabilir, spontane kararlar alabiliriz. Bugün terazi burcunda gerileyen Merkür ile Balık burcundaki Neptün arasında kesinleşen gergin açı, iletişim ve haberleşme alanlarında bazı yanılgı ve karışıklıkları tetikleyebilir. Aldığımız bilgilerin doğruluğundan emin olup, yanlış haberleri ve bilgilere karşı temkinli olmakta fayda var. Zihinsel karmaşa, dalgınlık ve unutkanlıklara karşı da dikkatli olmalıyız. Akşam ve gece saatlerinde Başak burcundaki ay, Balık burcundaki Neptünle ile karşı yapacak. Duygusal ve fiziksel olarak daha hassas olabilir, dış etkileri de açık hissedebiliriz. Kendimize özen göstermeli, çevremizdeki negatif enerjilere karşı hassasiyetimiz artacağından kişisel sınırlarımızı korumaya çalışmalıyız. Uyku ihtiyacı artarken dikkat gerektiren konularda zorlanabiliriz. Gece saatlerinde iç dünyamıza yönelip tefekkür etmek faydalı olabilir.